Siz ve arkadaşlarınız, bu akşam yemeğinde, masaya yerleştirilecek isim kartlarını hazırlıyorsunuz. Her birinize eşit büyüklükte kağıt veriliyor. Kağıtlarınızın bazı bölümlerini boya kalemiyle renklendirmeye başlıyorsunuz. Siz, mavi renkle boyamaya başlıyorsunuz. Arkadaşınız mihrimah yeşille, begüm kırmızıyla, münevver pembeyle ve eda ise morla boyamaya başlıyor. Hangi arkadaşınız, kağıdının sizinle aynı oranını boyamıştır? Yukarıda maviyle renklendirilmiş olan benim kağıdım. Burada kaç tane eşit bölüm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşit parça var. Bu parçalardan kaç tanesini maviyle boyamışım? Eşit parçalardan 1, 2, 3, 4 tanesi mavi renkte. Benim kağıdımdaki eşit parçalardan 4 bölü 6'sı mavi. Arkadaşlarımdan hangisinin kağıdındaki renkli kısmın 4 bölü 6 ile aynı olduğunu bulmaya çalışmalıyım. Bunu sormanın bir diğer yolu da, hangi arkadaşınızın kağıdındaki renkli kısmın oranı 4 bölü 6 ile denktir demek. Önce mihrumahın kağıdına bakalım. Kağıdını 3 eşit parçaya bölmüş ve... Bu 3 eşit parçadan 2 tanesini yeşile boyamış. 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 aynı şey midir? Mihrmah kağıdını 3 eşit parçaya ayırmış, ben 6 eşit parçaya ayırmıştım. Eğer benim kağıdımdaki bölümleri ikili gruplar olarak düzenleseydim, yani bunu 2'ye bölseydim, bu durumda 3 tane eşit bölüm olurdu. Ve mavi bölümleri de ikili gruplar halinde düşünelim. 1-2 tane de mavi renkli ikili grup olurdu. Yani 4 bölü 6 kesrinin hem payını hem de paydasını 2 ile bölersem mihrimahla aynı kesire ulaşıyorum. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Mihrimahın bölümlerinin her birisini 2'ye bölebiliriz. Bunu, bunu ve bunu 2'ye bölebiliriz. Daha önce 3 tane eşit parça vardı. Her bir parçayı 2'ye böldüğüme göre parça sayısını 2 ile çarpabilirim. Artık 6 tane parça var. Daha önce 2 tane yeşil bölüm vardı. Bunları da ikişer parçaya ayırdığım için, gene 2 ile çarpabilirim. Şimdi, 4 tane yeşil parça oldu. Yani, 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 denk oranlar. Mihrimah da kağıdının benimle aynı oranını renklendirmiş. Diğer arkadaşlarımın kağıtlarının ne kadarı boyanmış, onlara da bakalım. Begüm, 4 parçayı boyamış. Parça sayısı ise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parçadan 4'ü renkli. Kesirin değerinin aynı kalması için, hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarpmalıyız. 4 bölü 7'nin payını ve paydasını aynı sayıyla çarparak, 4 bölü 6'ya ulaşamayız. Şöyle de düşünebiliriz. Bugün benimle aynı sayıda parçayı boyamış, ikimiz de 4 parça boyamışız. Ancak onun parçalarının boyutu, benim parçalarımdan daha küçük. Yani Begüm benimle aynı oranda boyamamış. Bunu çizebiliriz. Münevver 5 eşit parçadan 3 tanesini pembeyle boyamış. 3 bölü 5'in hem payını hem de paydasını bir sayıyla çarparak 4 bölü 6'ya ulaşamıyoruz. Yani bu iki kesirde denk değil. Bunu da çizelim. Evet, şimdi Eda'ya geldik. Eda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçayı renklendirmiş. Toplam parça sayısı ise 11. Kesirin payını 2 ile bölersem 4'e ulaşıyorum. Ancak 11'i 2'ye bölersem 6'ya ulaşamıyorum. Dolayısıyla bu da 4 bölü 6'ya denk değil. Mihrimah ve ben eşit oranda boyamışız.